Gürbüz tam bir canavar, tüm sınıf ondan korkar Kapıda görünür görünmez, saklanır kekstrana Nazlı oku birincisi, kekstra tek eğlencesi Kekstrasını tam yerken, gürbüz yanına geldi Nazlı kafayı kullandı, kekstrayı ters çevirdi Jölesi altta kalınca, gürbüz onu kek sandı Gürbüz gittiği anda, kek yine kekstra oldu Nazlı jölenin krema